Sizlere kontaktörler hakkında bilgi veririz. Kontaktörlerle ilgili detaylı bilgileri sitemizdeki ders notlarını bulabilirsiniz. Sizlere bahsedeceğimiz şeyler daha çok pratik bilgiler olacak. E, kontaktörler için elektromanyetik anahtarlardır diyebiliriz. Kontaktörlerin bobinle uygulanan gerilimle birlikte bobin oluşturduğu manetik alan karşı taraftaki paleti çeker ve palete bağlı olan kontakların akım yolları değişir. Normalde açık kontaksa bu. Normalde açık kontak kapanır veya normalde kapalı kontaksa açılarak devresine bağlı olan alıcıyı kumanda ederler. Kontaktörlerle iki değerden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi bobine ait değerler. Kontaktörümüzün bobine çalışma gerilimi olarak 12 volt, 24 volt, 48 volt, 110 volt veya 220 volt olabilir. Bu gerilim AC alternatif akım veya DC doğru akım olabilir. Bu değerler kontaktörümüzün bobinle ilgili kısımlarında etikette verilmiştir. Şu anda elime almış olduğum bobin, buradan da göreceğiniz gibi 220 volt, DC gerilimde 200 volt doğru akımda bobin kısmı çalışan yani bobinin çekmesi için bobinin paleti çekmesi için gerekli olan gerilimin 200 volt ve gerilimin iyisi doğru akım şimdi bir diğer alalım bakın bununla ilgili de bobinle ilgili herhangi bir etiket yok o bilgiyi buradan alabilirsiniz ee, A1 ucunda 48 volt ve DC doğru akım gerilimi olduğunu görürsünüz A1 ve A2 uçları bobinlerin uçlarıdır. İçeride e, olan bobin dışarıya çıkarılmış bobin uçları A1 ve A2 kremenslerinde e, bağlantı yapılır. Yine bir diğer kontaktörü elimize alalım. Yine bunun da üstünde e, şöyle bakacak olursanız kontaktörün çalışma gerilimi olarak bobin çalışma gerilimi olarak 220-230 volt 50 veya 60 Hz'lik buradan frekans verdiğine göre patent bir gelin olduğunu anlıyoruz. Şimdi bir diğer kontaktörümüzü elimize aldık. Bunda bobin bilgileri bobinin çalışma gerilimi bakın 220-230 olarak ayrı bir yerde etiket olarak verilmiş. Tekrarlıyorum buradaki çalışma gerilim değeri ve cinsi içerisindeki A1-A2 A1 uçlarına çıkarılmış bobinin çalışma gelebilir. Yine bünki yapı kontaktörümüzü aldık. Bakın bununla burada etiket olarak yapılmış A1 ve a arasında. Yine bu da alternatif bakımda çalışan bir kontaktörümüz. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bu kontaktörümüze baktığınız zaman bu bünki ucu buraya A1 ucu buraya çıkarılmış. Görüyorsunuz. Bazı kontaktörlerde ise A1, A2 uçları tek yönde ve A2 ucu diğer yöne çıkarılmış şekilde görebilirsiniz. Aslında buradaki A2 ile buradaki A2 aynı uçtur. E, Kontaktörümüzün peşine bağlayacağımız, arkasına akup ile bağlayacağımız sistemlik e, böyle bu kısımdaki kremensi kapayacağı için ait ucu ayrıca buraya çıkarılmıştır. Bir diğer nedeni de pano montajlarında bunlar kablo kanalları arasında montaj yapılır. Ee, bazen uç bağlaması daha rahat olması açısından bu yönden de bugün meslemeleri verilebilir. Bu kontaktörlerin haricinde normalde ee, daha kapalı tip, ee, kontaktörler de vardır. Bakın bu diğer kontaktörlere daha kapalıdır. Bu tip kontaktörler e, aynı zamanda otellerde de kullanılmaktadır. Şimdi otellerde anahtarın peşinde e, arkasına takılı olan e, bir metal anahtarlık vardır. Bu anahtarları siz e, otel odanıza girdiğinizde, e, pan üzerindeki yere taktığınızda e, odanızın elektrikleri gelmektedir. İşte kıymayı veya e, diğer televizyonu buradan çalıştırabilirsiniz. Daha sessiz, daha güvenli olmaları açısından... O tip yerlerine bu kontaktörlerine kullanılmaktadır. Kontaktörlerde bahsedebileceğimiz bir diğer yerlerde kontaklara ait yerlerdir. Kontaktörlerde iki tip kontak bulunmaktadır. Bu kontaklar ana kontaklar ve yardımcı kontaklardır. Ana kontaklar 1, 2, 3, 4, 5, 6 klanar üst numaralarına sahip. 3 adet ana kontak ve Bunlar eğer siparişte belirtilmediği sürece normalde açık olarak gelirler. Bunlar benim kontaktörümün kumanda etmiş olduğu ana devredeki yükün, yük akımının geçtiği kontaklardı. Eğer bu bir motor sürücü, motoru devreye alan bir kontaktörse motor akımların buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolu kontaklardan geçecektir. Bunlar benim ana kontaklarım. Bir de kontaktörlerimizin üstünde Yardımcı kontaklar vardır. Yardımcı kontaklarsa e, yük akımını geçirmezler. Yardımcı kontaklar devrenin diğer e, kumanda, devredeki diğer kumanda elemanlarının e, çeşitli şekillerde çalıştırılmasına veya mühürlemelerde kullanılırlar. Bu kontaklarda e, eğer bu kontak normalde açıksa e, 3-4 e, sayısıyla gösterilir. Eğer birinci yardımcı kontaksa 13 14 1, bir, birinci yardımcı kontak olduğunu 3, 4 bunun normalde açık olduğunu gösterir. Veya bu normalde kapalı bir kontaksa 1, 2 e, numaralarıyla gösterilirler. Başlarındaki 2 ise bunun ikinci yardımcı kontak olduğunu bize gösterir. Yani 21, ikinci e, yardımcı kontağın 1 no'lu e, normalde e, kapalı e, ucu, kremensi yine normalde kapalı e, kontakların ikinci kremensi buradaki 22 no'lu Quão Kontaktörler üzerindeki ana kontaklar standarttır. Yardımcı kontaklarda ise çeşitli opsiyonlar sunulmuştur. Bu elimizdeki kontaktörde 1 2 3 4 5 6 ana kontakları görüyorsunuz. Şu anda e, Klemen'dan çok fazla ayıramasanız da numarasından 13 14 yardımcı açık kontak, 1'inin yardımcı açık kontak olduğunu gördüğünüz eee var. Yardımcı kontaklarım var. Eğer kumanda devrende kontaktör üzerindeki yardımcı kontakların sayısı yetmezse Kontaktör üzerine akıpla bağlanabilen yardımcı kontak bloklarıyla yardımcı kontak sayısını arttırabiliriz. Bu kontaktörün hareketi sırasında bu ortadaki e, mekanizma veya e, yapı aşağı yukarı inmektedir. Onunla birlikte aynı hareketi alacak olan yardımcı kontak bloklarım vardır. Buraya takıldığı zaman yardımcı kontak bloklarım e, ana kontaktörün palet hareketiyle aynı hareketi yapacaktır. Bu şu anda üstüne takılabilen bir modül. Evet ee, yönüyle birlikte oturtuyoruz. Kızaklı şekilde. Şu anda yardımcı kontak bloğunu kontaktörümün üzerine oturtuyorum. Artık bu yardımcı kontak bloğun üzerindeki 53-54 normalde açık 5. yardımcı kontak, 61-62 normalde kapalı 6. yardımcı kontak, 71-72 normalde kapalı 7. yardımcı kontak veya 83-84 normalde açık 8. yardımcı kontağında ana, ana kontak bölümünün enerjilenmesiyle birlikte ana kontaklar ve üzerindeki yardımcı kontaklarla birlikte aynı anda açma ve kapama hareketi yapacaktır. Bu kontak üzerinden takılan bir model ve ee, takmak oldukça basit dikkat edersen şurada bir tırnak var yerine takıldığı zaman tırnak ee, oturmakta bu tırnak kaldı bloğu kontaktörden ayırabilirsiniz. Eğimde tuttuğum yardımcı kontak bloğumun üzerinde 4 adet yardımcı kontak var İlla bu sayı 4 olacak diye bir kuralımız yok ihtiyacına göre İki tane yardımcı konta sahip veya bir tane yardımcı konta sahip kontak blokları da kontaktörlerimizin üzerine montaj yapılabilir. Bunların üzerinde kaç tane açık, kaç tane kapalı kontak olacağı veya sayılarının ne olacağı şirketlerin kontaktörlere ait kataloglarında bulunmaktadır. İhtiyara göre bu yardımcı kontak blokları seçilerek kontaktörümüzün üstüne takılabilir. Yukarıdan takılabilen yardımcı kontak blokları haricinde daha çok büyük güçlü kontaktörlerde bu yardımcı kontak blokları kontaktörün yan tarafından e, harekete alacak şekilde yan tarafına da vakuplü olarak takılabilir. Kontaktörümüze yardımcı kontak bloğu haricinde bir de zaman bloğu ekleyebiliriz. Bu zaman bloğu kontaktörümüze ayrıca bir zaman öresi gibi görev kazandırır bu zaman üresi veya bu zaman bloğu üzerinde normalde açık ve normalde kapalı kontaklar bulunmaktadır. Buradaki 5-6 nolu kontaklar, 6. yardımcı kontak, 5-6 normalde kapalı kontak olduğunu, zamanla açılan 57-58 yani 5. yardımcı 7-8 normalde açık zaman kontağı olduğunu yani zaman sonunda kontaklarını kapatan, normalde açık kontak olduğunu gösterirler. Bunların montajı da yine yardımcı kontak bloğunda olduğu gibi kontakt üzerindeki kıza geçirmek ve tırnağı yerine oturturmak suretiyle olur. Şu anda kontaktörümüzün üzerine oturttuğumuz veya montaj ettiğimiz zaman bloğu ile birlikte kontaktörümüze ayrıca zaman üyesi işleri kazandırmış olduk. Kontaktörümüz enerjileri çektiği zaman Paleti çektiği zaman zaman bloğunun içerisindeki palet de aşağı doğru hareket edecek. Ve zamanlama işlemine başlayacaktır. Süre sonunda ayarlanan, burada yukarıdaki ayarlanan süre sonunda zaman bloğu normalde açık kontaklarını kapayacak. Normalde kapalı kontaklarını açacaktır. Bu kontak kısımlarını açtık. Şu anda gördüğünüz bu kontaklar ana kontaklar. 3 adet normalde açık ana kontağı görüyorsunuz. Dikkat ederseniz. Bunlar aşağıdaki sabit kontaklarımız. Bunlar ise kontaktörün çekmiş olduğu veya e, bobinin çekmiş olduğu niye bağlı hareketli kontaklar. Kontaktörümüzün hareketiyle birlikte, paleti çekmesiyle birlikte e, hareketli kontaklar sabit kontaklarının üzerine e, kapanırlar. İsterseniz... Bu kontaktörümüze enerji verip ana kontakların hareketlerini görelim. Şu anda normalde e, ana kontaklarımız açık ve bobinimize enerji yok. Mobilimize enerji, enerji verdiğimiz anda dikkat edecek olursanız e, hareketli kontaklarımız palet tarafından çekildi ve kontaklar kapandı. Enerjiyi kesiyorum. Şu anda gözükmesi için kontaklarımızı açtığımız kontaktörümüzü motor devresine bağladık ve e, kontaktörün açılıp kapanma sırasındaki ark izleyeceğiz. Kontaklardaki arkın kontakların açılma sırasında daha çok olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni bobinimizin enüktif özelliğinden dolayı saygılarının enesini kestiğimizde akım birden sıfıra gitmeyecek ve e, akım kendisini sıfırlayana kadar havadan yönünüze ettiği e, hava yoluyla e, sıfıra inecektir. Sizez şimdi bir kontaktörün içini açıp, içinde neler varmış, nasıl bir yapıya sahipmiş, onu inceleyelim. Aslında imalatçı şirketlerin yapım tarzına göre e, kontaktörler e, farklılıklar gösterebilir, ama temel çalışma prensibi açısından aynıdır. Şu anda elimizdeki kontaktörümüz bobin gerilimi alternatif olan bir kontaktör. E, Burada mandalı yapmışlar. Bu taraf mandalını açtım. Şimdi bu taraf mandalını da açıyorum. Üst blok bu mandalları kaldırdığım zaman açılacak şekilde Şu anda burada etiket dokunuyor bize Etiketi maalesef yırtmak zorundayım Bakın şu anda kontaktörümüzü açtım Şu kontaktörümüzün bovin kısmına çıkaralım bunu şu anda elektromuklatıs özelliğiyle paletin çekilmesini sağlayan bobin kısmımız, bobinimiz bu. İçindeki sargılara da bakalım. Evet. Şu anda sargıları görüyorsunuz. Bobinaş teyliyle sarılmış. Bu bobinimiz 220 noktunluk alternatif gerilimle çalışan bir bobin. Bu nüve, bobinimizin takılı olduğu nüve iki parça halinde. Şunu gösterelim. Bu nüvenin alt kısmı, sabit kısmı daha doğrusu. Bu kısım ise nüvenin hareketli kısmı. Movinimize enerji verdiğimiz zaman Oluşan manyetik alan Hareketli müveyi Kendisine doğru çekerek Alt müveyi birleşmesini sağlayacak Gibi üzerinde Bakır halkaları görüyorsunuz Bu bakır halkaların görevi Bobine vermiş olduğumuz akımın sıfır geçiş noktalarında manyetik alanı zayıfladığı veya sıfır olduğu noktalarda dümenin karşı paleti bırakmasını engellemek yani vızıldama veya titremeleri engellemek amacıyla konulmuş bakır halkalardır. Bu bakır halkalarla ilgili detaylı bilgiyi ders notumuzda bulabilirsiniz. İsterseniz şimdi doğru akım bobini doğru akımda çalışan bir kontaktörümüzü açalım. Yine burada etiket kısmına maalesef yıkmak zorunda kalacağız. Bu ise tırnaklı yapılmış. Bakın dikkat edecek olursanız. Önce üç tırnakları kaldıracağız bu taraftan. Şimdi geleceğiz aynı tırnakları bu taraftan da kaldıracağız. Şu anda yine. Üst kısmı ayırıyoruz. Bunda ise yapım tarzı biraz daha farklı. Dikkat edecek olursanız. Bu bir doğru akım kontaktörü. Doğru akım kontaktörü olduğu için e, buradaki nüve silisli saçtan yapılmamış. Son demir dediğimiz demirden yapılmış. Görüyorsunuz. Şimdi bunu parçalamaya biraz daha devam edelim. Bu biraz bize zor bir benziyor. Çünkü içeriye ee, kızaklı bir şekilde tutulmuş. Yani. Onun için şu burun kuşlarının videolarını sökmemiz lazım. Bakın şurada kızar görüyorsunuz. Araba kızak var. Şu şekilde çıkardık. Şunlar bovin kuşları. Bu ise nümeniz. Görüyorsunuz harekete. Demin de dediğimiz gibi bunlar Doğru akımda çalıştıkları için silisyumlu saçlardan yapılmamış. Bu kısım ise kontakların hareket aldığı mekanizma. Şimdi de bobin gerilimi 220 volt olan fakat gerilim çeşidi DC olan yani bobinin 220 volt DC gerilimde çeken bir kontaktörün içini açalım. da montajı biraz daha farklı. arka tarafına bir montaj biraz daha koymuşlar. Şimdi onu atacağız. Şu anda evet. Bobinimizi çıkarttık. Şu anda bobinimizi e, bobin uçları tutuyor. Onları da Şu anda 220 volt DC ile çalışan bobinimizi görüyorsunuz. Bu bobinimizin de E, korumuna açalım. Bakın bobin tellerini görüyorsunuz. Bu da alternatif akım 220 çalışan bir bobinimizdi. Bu DC 220 volt. Bu da alternatif 220 voltta çalışan kontaktörümüze ait bobin. Dikkat edip çok olursanız burada DC bobin 2 gerek spir sayısı daha fazla gerekse de Tel e, kesti biraz daha önce. Bunun nedeni doğru akımda e, bovinlerin endüktif direnci olmadığı için buradaki bobinin akımı sınırlayan tek şey bobinin ohmik direnci olacaktır. Ve ohmik direncini arttırabilmek için gerek spir sayısı arttırılmış, çoğaltılmış, fazlalaştırılmış, gerekse de tel kesti düşürülmüş. Bobinlerin e, spir sayısı ve boyutlarından başka bir de DC ve AC kontaktörler arasında Bobini DC veya AC olan kontaktörler arasındaki bir diğer fark ise e, Bobin alternatif gerilimde çalışan kontaktörlerde sıfır geçiş noktalarındaki bırakmaları engellemek için bakır halkının olmasıdır. Yine tekrar buradaki e, DC bobinimizi alacak olursanız Bakın dikkat ederseniz bu DC bobinimiz ise e, sem demirden veya tek parça demirden yapılmış olup bırakacağı sıfır noktası olmayacağı için bırakacağı herhangi bir sıfır noktası olmayacağı için bakır halkalar konmamıştır. Gerekte yoktur. Kontak Kontaktörümüzü seçerken kontak yönümüzün Yükün cinsi ve kontaktörümüzün besleyeceği yine yükün güç de akım değerinde bizim için önemlidir. Şu anda bir kontaktörün etiketini görmektesiniz. Bu kontaktörümüzün etiketinde kontaktörün ana kontaklarından geçirebileceğimiz akımı bize 80 amper olarak vermiş. Yine çalıştırabileceğimiz gerilime 750 volt olarak vermiş ve maksimum yatım gerilimini güvenli çalıştırabileceğimiz maksimum gerilim 1000 volt olarak vermiş. Bir diğeri kontaktörümüzün etiketinde çalışma sınıfı e, AC-3 olarak verilmiş. AC-3 sınıfı normal asenkron motorları kapsamaktadır. E, yüklerde genellikle akım değerleri e, anılmaz. Yükün genellikle gücü e, ön plandadır. Bir yük seçerken veya bir yük bağlandığında daha çok güç değerlerinden bahsedilir. Bu 80 amperlik e, akıma karşılık gelen güç değerleri yine e, kontaktör etiketimize verilmiş eğer kontaktörümüzün e, beslemiş olduğu yükün fazla arası gerilimin 220 olsa bu kontaktörümüzün e, kontaklarından besleyebileceğimiz güç 18.5 kW eğer kontaktörümüzün beslediği yükü fazlası gelin, 388 bizim şebekeimiz 380 motoru fazlası gelin, 30 kW'lık bir yükü besleyebileceğimizi gösteriyor bize. Yine 480 ise fazlası gelin, 37 yine 660 ise 37 kW'lık bir motoru veya e, yükü kontaktörümüzün e, çıkışlarına bağlayabiliriz. Bu kontaktörünün değerlerini gördük evet, yapı olarak da bu güç değerlerine sahip olan kontaktörün bu şekildedir şimdi ise daha küçük güçlü bir kontaktörümüzü inceleyelim bunun yine kontaklarına ait etiketimiz burada bu kontaktörümüzün, ana kontakların, e, bu kontaktörümüzün ana kontaklarından geçecek olan akım bana 9 amper olarak etiketimiz vermiş. Bu 9 amperlik akım bir yere AC3 yani asenkron motor çalışmada e, 9 amper şeklinde. Eğer bu kontaktörü ben AC1 sınıfı bir yük için kullanacaksam AC1 sınıfı e, omik yükler e, omik güçler, omik yükler e, şeklindedir. Burada ise kontaktörümüzün kontaklarından ana kontaklarından 25 amperlik yakın geçirebileceğim anlamına gelir bu. Yine başta da söylediğimiz gibi e, genellikle kontaktörlerin e, ana kontaklarının seçiminde kontaktöre bağlı olacak e, yükün gücü önemlidir. Yine 3 fazla aracı sınıfı bir yük olarak düşündüğümüzde fazla arası gerilim 220 ise 2.2 kW fazla arası gerilim ise e, 380 ise 4 kW bir motoru bu kontaktörün çıkışına bağlayabilirim. Dikkat edecek olursanız burada e, 9 amperlik bir e, kontak akım verilmişti. Güç olarak ise 4 kW verilmişti. Eğer motor katalıklarını motor inceleyecek olursak ortalama bir değer olarak Şurada 4 kW'lık, 4 kW'lık bir motorunda zaten 8.8 amper çektiğini görebiliriz. Bu ortalama bir değerdir. Kontaktörümüzde bizim 9 amperlikti ve bize önerdiği güç çıkış gücü AC3 için 380 voltta 4 kW'ta, 4 kW'ta zaten çekmiş olduğu akım 8.8 amper olarak burada gözükmektedir. Eğer kontaktörümüze palet ve birbirine birbirlerine yapışmazsa kontaktörümüze enerji verdiğimiz halde e, araya girecek bir cisim veya başka e, mekanik e, aksaklıklardan bozulmalardan dolayı palet nüveye yapışamazsa ne olur? İsterseniz buna bakalım. Şu anda kontaktörümüz normal çalışmasında kontaktörümüzü enerji verdiğimizde çekiyor ve çek, e, kontaktörümüzün çekmesiyle birlikte kontaktörün bobinimizin çekmiş olduğu akıma bakıyoruz. Şu anda kontaktör bobinimizin çekmiş olduğu akım 30 mA 20-30-25 mA civarında bir akım. Kontaktörününün enesini keselim. Şimdi paletlerinin arasında isterseniz bir parça sıkıştıralım ve kontaktörümüzün paleti e çekmesini engelleyelim. Şuraya bir tane parçayı sıkıştırdım. Şuraya ikinci parçayı sıkıştıracağım. Şimdi palet üniversitesine bir parça soktuk ve bunların birbirlerine yapışmasını engelliyoruz. Şu anda enerji verdiğinde... ...kepik olduğunuzu hep görüyorsunuz. Bu cücüğü yakaylarla... İsterseniz az önce yakmış olduğumuz kontaktörün içini açalım. Son durumda bir bakalım. plastikte bozulmalar olmuş bu kalit kısmında yan sargıları görüyorsunuz. Koyuşan aşı usudan dolayı daha korkmuş